Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Şikayetim Var'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere evden sesleniyorum. Malum uzaktan çalışma sürecine tekrardan geçtik. Şu anda bir tam kısıtlama söz konusu. Eğer ne kadar bu tam kısıtlamanın ne kadar tam olduğu tartışılsa da biz iş yerlerimize gitmiyoruz ve evlerden sizlere video çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü bölümü tek başıma yapacağım. Özgür Çetin yok. Bu haftaki konuğumuz ise Samsung arkadaşlar. Şimdi lafı... Daha fazla uzatmadan sizlerden gelen Samsung şikayetlerini okumaya başlayalım ve bunları markaya iletelim. İlk şikayetimiz Yalçın Şahin'den gelmiş ve kendisi demiş ki garanti bitmiş Samsung Galaxy S7 telefonum yüksek ısınmadan dolayı Gazi Osman Paşa ana servise götürdüm. Çiziksiz ve sıfır olan arka kapağını uslu açarken zarar verebileceğinden bana sorumlu olmadıklarına dair bir kağıt imzalatmaya çalıştı. Kızım koskoca Samsung telefonun arka kapağını yapıyor da nasıl açacağını hesaplamıyor mu? Kağıdı imzalamadım. Onlar da alamayız dedi. Yetkili istedim. 444'lü numarayı yönlendirdi. Aradım. Dönüş yapacağız dediler. Dönmediler. 4 defa aynı telefon olayından sonra elimizden bir şey gelmez dediler. Garantiden sonra Samsung satta ürüne zarar verse de yapılması için parasını sizden talep ediyor. Milyarlar verip mağdur olmayın demiş Yalçın. Bence burada Yalçın çok Haklı bir isyanın söz konusu Yalçın'ın. Arkadaşlar yani Samsung gibi bir firma. Yani bu ne bileyim hani eski böyle dandik markalar vardı ya bir ara türemişlerdi. Sonradan bittiler. Onlardan biri olsa tamam diyeceğiz de Şimdi Samsung diyorsunuz dünyanın en çok telefon satan markası. Yetkili servisine bir telefon götürüyorsunuz ki burada arkadaşım bahsettiği amiral gemisi bir cihaz. S7'den bahsediyor. Belki çıktığı zaman aldı. Yani şu andaki S20, S21 gibi düşünün. Bunlara milyarlarca ya daha doğrusu binlerce Türk lirası para veriyorsunuz. Gidiyorsunuz yetkili servisteki adam diyor ki işte ben bunun arka kapağını kırarsam bilmem ne yaparsam ki bu yetkili servis. Hani normal bir servis olsa yine tamam dersin falan. Ama yetkili servis diyor ki arka kapağına zarar verirsem mesuliyet kabul etmem. Böyle bir saçmalık ben ilk defa duyuyorum. Yani eğer gerçekten Samsung'un politikası bu şekildeyse yani tekrardan gözden geçirmenizde fayda var. Samsung yerine farklı markaları düşünebilirsiniz. İsmail Kocaoğlu demiş ki sayın yetkililer Samsung A10 cihazım var garantisi bugün bitti. 2 defa KVK Mecidiyeköy şubesine götürdüm. Şarjı çabuk bitiyor diye baktılar yazılım güncellemesi yaptılar iki kere. Şu an bile şarjım %100 oldu 15 dakika içinde kullanmadığım halde. 78'e düştü. KVK servisine iki kere gidip söylememe rağmen bir türlü pilini değiştirmediler. Bu nasıl Samsung bu nasıl KVK Mecidiyeköy teknik servisi yazıklar olsun Samsung'a ve KVK Mecidiyeköy teknik servisine bir ilgilenirseniz sevinirim demiş İsmail Kocaoğlu. Yani aslında telefonun şarjı hızlı bir şekilde bitiyorsa teknik servisin yapmaları gereken ilk şey bataryayı değiştirmek. Örneğin şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bugün bir telefon tamircisine gitseniz bakın yetkili servis vesaire demiyorum. Deseniz ki benim telefonumun şarjı çabuk bitiyor bu nedendir deseniz onlar zaten direkt pilin değiştirilmesi gerektiğini size söylerler. Samsung burada pili değiştirmiyorsa... Mutlaka şundandır, hani cebimizden az para gitsin, yazılım atalım, yazılımla kurtarmaya çalışalım. Yani burada ben Samsung'un şu iki şikayet okudum. Bakın iki şikayette de teknik servis rezaletini görüyorum sadece. Başka hiçbir şey değil. Yani Samsung gibi bir markanın biz teknik servisine güvenemeyeceksek hangi markaya güveneceğiz? Bu da ayrı bir soru işareti dileriz. Samsung yetkilileri bu teknik servis tarafına bir çözüm bulurlar. Evet gelelim bir sonraki şikayetimize Mehmet demiş ki ben memnun değilim menü kutucukları Microsoft telefonda olduğu gibi niye hareketli yapılmıyor bir de Android 11 Android 10 gibi aramalar bölümünde kişi resmi yanında gözükmüyor demiş bu yazılımsal bir istek biraz da şahsi bir isteğe giriyor aslında Mehmet dilediğin şekilde ROM'lar ne bileyim belki arayüzler yükleyebilirsin Samsung'ta sonuçta bir arayüz için bayağı uğraştığından ötürü senin bu isteğine çok cevap veremeyebilirler. Gelelim bir sonraki şikayetimize. Aydın Eker demiş ki: "Samsung telefonu severek almış idim ve ailemde Samsung almaları yönünde terkinde bulunarak Samsung aldırmış. Şebeke üzerinden internetsiz görüşme var diye ama maalesef Android 11 güncellemesinden sonra şebeke üzerinden görüntülü konuşamıyoruz. Kaç defa aradım? Kaç defa aradım? Samsung tarafından çözmediler. Çözülmeli. Bu yüzden ailemde, bende 8 adet Samsung'tan Kurtulmaya karar verdik demiş. Ee, burada bir güncelleme sonrasında ortaya çıkan problem söz konusu. Acaba hepiniz aynı model Samsung cihazını mı kullanıyorsunuz? Şebeke kaynaklı bir problem mi var? Bunu biraz daha araştırmak lazım. Selat demiş ki S9 kullanıyorum. Android 11 güncellemesi vermemeleri çok büyük bir hata. Mobil bağlantı hatası var ve teknik servis iyi niyetine rağmen çare bulamadı. Sanırım klasik S9 hatası. Bu nedenle Samsung markasını artık kullanmayacağım demiş. Yani Samsung arkadaşlar bu şekilde yani hani bu aslında Samsung özel bir şey de değil. Android tarafındaki çoğu telefon üreticisi güncellemeler konusunda böyle size 6-7 yıllık bir destek vermiyorlar. En fazla 2-3 yıllık bir destek söz konusu o da amiral gemisi bir cihaz aldıysanız. Bir sonraki şikayet Yusuf Şeker'den gelmiş demiş ki Samsung'tan tek isteğim aynı telefonun farklı ülkelerde farklı işlemcilerle satmayı bırakması. Böyle bir ayrımcılık yapılmasına ne gerek var? Farklı yerlerde yaşıyoruz diye işlemcilerin de farklı olması mı gerekiyor? Sonuçta onlar da insan. Biz de insanız. İşlemci telefonun kalbidir. O değişirse oyun performansından tut. Kamera stabilizasyonuna kadar her şey değişir demiş Yusuf Şeker. Çok haklı Yusuf. Bunu biz de sıklıkla eleştiriyorduk. Biliyorsunuz arkadaşlar... Samsung'un kendi ürettiği Exynos yonga setleri var. Bu yonga setleri genel olarak Türkiye ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda kullanılıyor. Fakat iş Samsung'un kendi ülkesi Güney Kore'ye, Çin'e ya da Amerika'ya geldiğinde Snapdragon yani Qualcomm'un ürettiği yonga setleri tercih ediliyor. Burada saçma bir ayrım söz konusu. Madem Samsung kendi ürettiği yonga setine çok güveniyor Exynos'a o zaman onu kendi ülkesinde satıyorsunuz. Kendi ülkesinde kalkıp Qualcomm'un yongasını kullanıp Türkiye gibi ülkelerde kalkıp Exynos yongasını dayatmak büyük bir saçmalık. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Samsung'un ben bunu duydum. E, mağazalarındaki cihazlarına testir cihazlar var. Onlarda Snapdragon'lu cihazlar geliyormuş. Ama satılan cihazların Exynos'lu olduğu cihazlarda söyleniyor. Ayrıca şu da bir gerçek. Hep yapılan bir karşılaştırma var. Samsung'un Exynos'lu mu yoksa Snapdragon'lu versiyonu daha iyi. Şu zamana kadar Exynos'lu versiyonun iyi olduğunu göremedik. Dolayısıyla... Aynı cihazın daha kötü versiyonuna aynı parayı ödüyoruz. Hatta biz Türkiye olarak çok daha fazlasını ödüyoruz. Bu da biraz saçma geliyor bize. Son şikayetimize gelelim arkadaşlar. Çünkü Samsung hakkında yüzlerce şikayet geldi bize. Gerçekten hani en çok satan telefon markalarından biri ama gördüğüm kadarıyla pek çok kullanıcısı da öyle çok aman aman memnun sayılmaz. Özellikle ben tek tek şikayetlere baktım. Teknik servis tarafında bir hayli böyle şikayetçi olan var. Samsung'un bu teknik servis tarafına acilen bir düzeltme yapması gerekiyor. Son olarak Sefa'nın evet Sefa'nın şikayetini de okuyalım. Yaklaşık 2 ay önce s 20 f aldım. Telefonda inanılmaz ısınma var. 15 dakikalık telefon görüşmesinden bile telefon 42 dereceye ulaşıyor. Ayrıca kamera arayüzünde dolaşırken video çökerken bile inanılmaz ısınıyor. Samsung yetkili servisine gönderdim. Cihazda bir sorun yok denilerek tarafıma geri gönderildi. Aynı sorunlar yine devam ediyor. Ayrıca cihaz çok fazla şarj tüketiyor. Bekleme modunda bile pil inanılmaz pil tüketmekteyim. Ayrıca şey artık bundan sonra tüketici akemiyetine başvuracağım. Samsung alacaklar. Kesinlikle bu markaya yaklaşmasın. Çünkü sattığı cihazın hiçbir şekilde arkasında durmamaktadır. Yine burada da bir teknik servis sorunundan bahsediliyor. Normalde bir cihazın telefon görüşmesinde tamam ısınır ama 42 dereceye çıkmaz. Ayrıca pil de durduk yere hızlı bir şekilde tükenmez. Belli ki bu telefonun pilinde bir sorun var. Teknik servisin burada yapması gereken aslında Telefonun pilini değiştirmekti. Ama ben şunu anlayamadım. Gelen şikayetlere bakıyorum. Teknik servisteki elemanlar ya da etkiler artık kimlerse parça değişimine yanaşmıyorlar. En fazla biri yazılım atıp ya da telefonda sorun yok deyip müşteriyi geri yolluyorlar. Dolayısıyla Samsung alacakların bu yönüyle düşünmeleri lazım arkadaşlar. Tamam belki cihazları iyidir kötüdür ona bir şey diyemem. Ama teknik servis tarafında yani işin mutfak tarafında çok da iyi olmadıkları bir gerçek Samsung eğer bu konuyla ilgili bir açıklama vesaire yaparsa biz de sizlerle paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde farklı markaların şikayetlerini almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer şikayet etmek istediğiniz bir marka varsa bu videonun altında yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de önümüzdeki programlarda o markalara yer vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.